Merhaba arkadaşlar. Bugün Levto'stuyun Kral ile Gömlek hikayesini okuyacağım. Hadi başlayalım. Günün birinde Kral hasta olmuş. Beni iyileyecek kişiye topraklarımın yarısını bağışlarım demiş. Ülkenin tüm bilge kişileri bir araya toplanmışlar. Kralı nasıl iyileyeceklerini düşünmeye başlamışlar. Ama kimse bir çare bulamamış. İçlerinden birinin aklına bir şey gelmiş. Mutlu bir adam bulursanız. Onun gömleğini alın demiş. Gömleği krala giydirin. Kral o zaman iyi olur. Kral tüm adamlarını ortalığa salmış. Mutlu adam bulsunlar diye. Adamlar her yana gitmişler. Bir türlü mutlu bir adam bulamamışlar. Hiç kimse hayatından hoşnut değilmiş. Kişi çok varlıklıysa yaşlanmaya başlamış. Ondan yakınırmış. Sağlığı bozukmuş. Kişi sağlıklı, gençse parası yokmuş. Kişi hem zengin hem sağlıklıysa onun da kötü bir karısı varmış. Bazen çocukları da kötü oluyormuş. Görüldüğü gibi herkesin yakındığı bir derdi varmış. Derken bir gece kralın oğlu küçük bir kulübenin önünden geçerken içeriden bir ses duymuş. Birisi şöyle diyormuş. Tanrım eksik olma, işlerimi bitirdim. Yemeğimi yedim. Şimdi yatıp uyuyabilirim. Başka senden ne isteyebilirim ki? Kralın oğlu sevincinden deliye dönmüş. Adamlara buyduk vermiş. Adamın gömleğini alın gelin demiş. Gömleği aldıkları için adama istedikleri kadar para vereceklermiş. Kulübedeki kişinin gömleğini isteyeceklermiş. Bir de ne görsünler? Mutlu adam öylesine yoksulmuş ki. Gömleği bile yokmuş.